selam sevgili yay ve oğlak arkadaşlarım nasılsınız ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoşgeldiniz sevgili yay ve oğlak arkadaşlarım bayağıdır çekmemiştim sevgili arkadaşlar şöyle sizler için ikili ikili çekiyorum Tabii ki şimdi tabii ki sıra sizlerde sevgili yay ve oğlak arkadaşlarım da Kasım ayı içerisinde yay ve oğlak arkadaşlarımın istekleri gerçekleşecek mi aşk mı iş mi sağlık mı? Gayri menkul mü istiyorsunuz ne istiyorsunuz sevgili yay ve oğlaklar güzel insanlar şöyle sizler için önce yay arkadaşımdan başlayacağım ardından oğlak arkadaşımdan çıkacağım Kasım ayı içerisinde sizlerin istekleri gerçekleşiyor mu ya da ne kadar yakınladınız ne yapmanız lazım şöyle bir bakalım mı yay arkadaşlarımızdan başlıyorum Hmm, onlar zaten çıkamamışlar işin içinden de şöyle bir kenara vermişler sevgili yay arkadaşlarım ne istiyorlarmış onlar hmm, biraz aşk kokuları alır gibiyim ama tabi ki hepsi değil bazı arkadaşım ev isteyebilir bazı arkadaşlarım iş isteyebilir istekler değişir güzel geldi kartlar sevgili arkadaşlar hmm, sevgili yay arkadaşlarımız iyi gidiyor evet Kasım ayı içerisinde istekleriniz her neyse arzular her neyse sevgili yay arkadaşlarım için bakın zaten birinci olarak kartımız şanslı yere doğru gidiyorsun diyor bu bir. İkincisi dört dörtlük yaşantımız yok. Üç kılıç aydınlanmış bir tanesi bakın burada yatağın altında onu tabii ki aydınlatamadık. Dört dörtlük yaşantımız olmadığı için onu yapamadık. Ne yaptık? Şöyle kendimizi bir kenara aldık şöyle bir dinlemeye aldık kendimizi dinleyeceğiz dinleneceğiz. Ruhen toparlanmamız lazım sevgili yay arkadaşım Kasım ayında sizi bekleyenler bunlar. Ama bu da size iyi gelecek bu dinlenme bu köşeye çekilme olayı bazı şeyleri askıya alma olayı size çok iyi gelecek. Niçin şanslı yere doğru gidiyorsunuz diyor kartım iş hayatında aşk hayatınızda veya sağlıkla alakalı ya da gayrimenkul almak istiyorsunuz isteğiniz neyse artık her neyse sevgili arkadaşlarım bakın bu şansın ardından ortak nokta anlaşmaları baya bir görülüyor sizlerde veya ortak noktada aşk anlaşması evlilik bir ev alabilirsiniz bir gayrimenkul iş kurabilirsiniz ortak noktada bir şeyleri kabulleneceksiniz bu kişiler her kim ise İsteğiniz her neyse onu elde etmek için bu anlaşmaları kabul edeceksiniz. Kabullenmek demektir. Küslerin barışı demektir. Belki de eski eşlerinizle barışacaksınız veya küs olduğunuz eksilerinizle barışacaksınız. Sevgili arkadaşlar ortak noktada kredi çekeceksiniz. Birileriyle anlaşıp ev alman lazım, araba alman lazım, iş kurman lazım. Örneğin örnek veriyorum. Herkesin isteği farklı tabii ki. Sevgili arkadaşlar bakın buyurun çok güzel bir şeyleri kabullenip güneş gibi parlama durumlarınız var ardından zaten zafere ulaşmışsınız zafere ulaşıyorsunuz şu güzelliğin ardından zafere ulaştınız mı ulaştınız bu ortak nokta anlaşması aslında sizi bakın ferahlatıyor burada güneş gibi parlayacaksınız bunun ardından hafiften hem zafere ulaşıyorsun hem de korku duyacaksın acaba ben bunu kaybeder miyim? yine eskisi gibi isteklerine ulaşamamış biri olur muyum diyerek böyle bir hafif korku durumlarınız endişe durumlarınız görülüyor buna gerek var mı yok bakın bu daha iyi savaştan çıktınız geçmişin olumsuzlukları bitti geriye bakış hali tahriplerden tamamen arındınız artık yani olumsuz düşüncelerden arındık değil mi canlar olumsuz düşüncelerden arındık korkuları da atlattık çünkü zafer bizimle artık bir şekilde bir şeyler için anlaşmayı yaptık ne istiyorsak ardından da canlılık geldi bakın haber üstüne haber alıyorsunuz evlilikse evlilik sevlilik. yeni tanışmalar veya iş hayatıyla alakalı evlilik haberleri teklifler bakın canlılıktan canlı ateşlerden canlılık haberler geliyor sizlere daha çok bana biraz da evlilik haberleri gibi geldi teklifler kısmetler bol şanslar bakın üst üste geliyor mutlu bir aile tablosu oluşturabilirsiniz sevgili arkadaşlarım kasımın sonlarına doğru güzellikler size doğru geliyor ne diyeyim bilmiyorum sevgili yay arkadaşlarım çok güzel sizlerin de isteklerine artık ramak kalmış sevgili yay arkadaşlarım çok sevindim yüreğindeki işi yap diyor meleğim yüreğinden geçen neyse ama iş hayatında ama aşk hayatınızda istediğiniz neyse lütfen bunu yapın diyor durma bunu yap sevgili yay yüreğindeki işi yap bereketi gelecekmiş sevgili yaylar şu ortak nokta anlaşmasını yaparken yüreğinizden geçeni yapın diyor yüreğinizden geçeni söyleyin saklamayın ne geliyorsa içinizden lütfen mutlu bir ebedi doyum tablosu sizi bekliyormuş hadi bakalım sevgili arkadaşlarım sevgili yaylar ateşlerden yaylar çok güzel sizlerde güzel yere doğru gidiyorsunuz de, evet sevgili yay arkadaşlarımızın da açılımını tamamladık isteklerine doğru gidiyorlar onlar Şimdi oğlak arkadaşlarımızın istekleri gerçekleşiyor mu derken neden olmasın diyor. Ateşlerden her an ben canlanabilirim diyor haberler. Sevgili oğlaklar. Evet ama yalancılara dolancılara dikkat ediyoruz. Yalan haberlerle karşılaşabilirsiniz diyor. Atan dolandırıcı kartı. Hmm, zengin ortamlar mı istiyoruz sevgili oğlaklar. Evet çünkü hayaller gani gani değil mi? Önce zenginlik lazım diyor oğlak. Sevgili oğlaklar şimdi size geçtik. Önce para lazım bana. Gani gani hayallerim var. Ben bunlara nasıl ulaşabilirim? Ancak şu para bolluğunda ulaşabilirim diyor. Evet açmaya devam. Sevgili oğlaklar ama ama ve lakin bekliyorum bekliyorum. Hala bir şeyin geldiği yok. Ben neden böyleyim? Ben neden talihsizim diyor sevgili oğlak arkadaşlarımız. Böyle düşünmeyelim. Bazen ben de öyle düşünürüm. Ama öyle düşünmemek lazım. Çünkü alanda verende Allah değil mi canlar? Bunlar bizim elimizde olan şeyler değil. Buyurun. orada da bırakmak da istemiyorum. Ardından artık bulan. Daha fazla bulandırmak da istemiyorum sevgili arkadaşlar. Oo, ihtişam, lüks, gurur, zenginlik istiyor sevgili oğlaklar. Evet şöyle yapalım. Sevgili oğlak arkadaşlarımızın Kasım ayı içerisinde istekleri gerçekleşiyor. Artık ne istiyorsanız aşk, iş, sağlık, gayrimenkul tamam ötesi yok. isteğini her neyse bakın direkt olarak onun hayali içindesiniz. Önce para diyorsunuz. Şu para akımını görüyorsunuz değil mi? Köklü bir kuruluş veya köklü zengin bir ortam. Güzel ben diyorsunuz benim param olursa ben her istediğim ağlarım. Az önce de gösterdiğim gibi bir sürü hayaller var. Değil mi canlar? Olmayınca olmuyor. Bir anda olmuyor bunlar. Bundan dolayı ne yapıyorsunuz? Bir miktar böyle ruhen kriz durumlarınız o içten tabii ki. Bu dışınız değil. Kalbiniz, ruhunuz kalben. Bazen içimiz ağlar dışarıya kahkaha atarız. Bu iş budur değil mi? Böyle bir durumlarınız söz konusu görülüyor. Kasım ayı içerisinde sevgili oğlak arkadaşlarımın burada bir iki gün veya iki gün öyle diyelim bir kriz durumu içten içten üzgünlük buraya geliyor nasıl da bekliyor hala isteğim olmadı hala ev istiyorum aşk istiyorum olmadı olmadı olmadı ama bu kartımız ne der oğlak her şey bitmedi der kartımız bunu söyler her şey bitmedi dur bakalım dur öyle hemen içini karartma bir şeyleri kabullen bir şeyler ha olmuyor diyor. Bu kartımızda kabullenmekten söz eder. Sevgili oğlak arkadaşım, küs olduğunuz işiniz olabilir, patronunuz olabilir ya da aşk duyduğunuz kişiler, sevgiliniz olabilir. Hem onlarla barış sağlayacaksınız, sıkıntılarını serneyse, neyse, hem de bir şeyleri hemen elde edemeyeceğinizi kabulleniyorsunuz bakın burada. Kabullendiniz mi? Kabullendik. Burada da bakın yoğun duygular, yoğun duygularla kabullendik ama yine de kalpte vazgeçmiyor. Hala da istiyoruz değil mi? Yoğun duygularla istiyorsunuz. Ama gelin görün ki buraya gelince böyle bir melankoli, aman Allah'ım bir hayal kırıklığı olmadı. Bir türlü şu ebedi doyumu, mutluluğu, şöyle lüks içinde yaşamayı, zenginliği, az ya da çok evim var, arabam var mutlu aşkım var sağlığım da yerinde bir türlü ben bunları elde edemedim in hayal kırıklığı hmm, oluyor mu hemen olmuyor bunları bakın bunları bu şekilde yaşayacaksınız sevgili oğlaklar ama her şey bitmemiş ki güzelim her şey bitmemiş bak burada 3 tanesi devrilmiş onlar bize göre değil onlar bizim kaderimizde olanlar değil bu devrilen bizim kaderimizde yok zaten yok gereksizler devrildi arkana bak arkana bak arkada seninkiler senin kaderinde olan arkanda ama sen görmüyorsun ne yapıyorsun bir süre sonra şöyle bir sirkinip kendine geleceksin ev mi istiyorsun İş mi istiyorsun aşk mı istiyorsun plan yapacaksın hmm, bekledim olmadı istedim olmadı dua yaptım olmadı öyle olmadı böyle olmadı bu böyle olmaz diyerek ama mutlu aşka ama mutlu bir birliktelik ama zengin doyumlu bir ortam buna ulaşabilmek için planlı programlı hareket edeceksin uzun vadeli planlar yapacaksın sevgili oğlak arkadaşım güzel insan bu planın ardından bak seni ne bekliyor gördün mü Doyum bekliyor doyum zengin ortam ihtişam lüks bekliyor hadi bakalım ah seni seni hadi bakalım akıllı süpersin bebeğim aha işte buyurun buyursunlar şu beklentinin ardından ne diyor meleğim en sevdiğim kart geldi sevgili oğlaklara al diyor al sen bunu hak ettin çünkü planlı programla hareket ettin. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul etsen aldıkça evren sana daha çok verecekmiş sevgili oğlak. İşte bu. Bunlara ne gerek var? Planlı oldun mu? Sonuç bu. Hadi bakalım. Çok güzel, harika çıktı. Sevgili Oğlak arkadaşım, Yay ve Oğlak arkadaşlarımızın istek ve arzuları gerçekleşecek mi? Tarot açılımını tamamladık. Sevgili arkadaşlarım çok güzel, harika çıktı. Haberiniz olsun. Evet, Kasım ayında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 Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şu isteklerinize bir an önce kavuşmanız dileğiyle. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Hepinizi öpüyorum. Sevgili arkadaşlarım. Bay.